Selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 4. haftamızın ilk konusu olan rasyonel sayıların konu testini çözeceğiz. Hazırsanız geçelim beraber videomuza. Gençler bize demiş ki ilk soruda 4 artı 2 bölü 3 eksi 6 bölü x eksi 1 bu ifadeyi tanımsız yapan ikisinin alabileceği farklı değerlerin çarpımı sorulmuş. Burada kaç tane kesir çizgisi var toplam görünen 2 tane. Demek ki bizim de 2 tane x değerimiz olabilir. Şimdi şuradaki kesri düşünüyorsunuz. Bu kesirin tanımsız olabilmesi için paydasının 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla x eksi 1'in 0 olması için de x'in kaç olması gerek arkadaşlar 1. Daha sonrasında geçeceğiz Bir diğer kesimse Yani şu maviyle gösterdiğim kesre geçeceğiz Bunun da paydası şu kısım arkadaşlar Bu paydanın da sıfır olması şart Eğer ki burası sıfırsa Bakın hemen şu cümleyi kuruyoruz Diyoruz ki 3 sayısından Şu çıkınca sıfır olmalı Demek ki 3'ten ne çıkarsa Sıfır olur 3 Demek ki 6 bölü 2 8'i 1'in ne olması gerekiyor Arkadaşlar 3 olması gerekiyor Peki 6'yı kaça bölersem 3 cevabını alırım Tabii ki 2 o halde x ile 1 bir de 2 olmalıymış x eşittir kaç olacak? 3 arkadaşlar. Bize başka bir kesir olmadığı için tanımsız yapan ikisini alabileceği farklı değerlerin çarpımı sorulmuştu. 1 ile 3'ü çarpacağız cevaba edir diyeceğiz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. İkinci sorum Yukarıdaki görselde gösterilmiş olan cetvelde ok işaretiyle işaretlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Bizim bu görseldeki ok işaretinin gösterdiği yer sevgili arkadaşlar. 10 ile 11 arasında hatta buçuktan da biraz büyük. Doğru mu? Pekala. Şimdi şıklara baktığınız zaman rasyonel değiller. irrasyonel sayılar. Bu tarz soruların çözümlerini köklü sayılarda da göreceğiz arkadaşlar. Peki şimdi biz bu soruda ne yapmalıyız? Buna karar verelim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlarım. Öncelikle 10 ile 11 arasındaki bir sayının. Karesi hangi iki sayı arasındadır buna karar verelim. Onun karesi 100, 11'in karesi 121. Yani benim e, burada aradığım sayımın karesi 100 ile 121 arasında olması gerekiyor. Şimdi şıkların da karelerini alalım. Acaba bu şıkların kareleri bu aralığa düşüyor mu? Bunu bulalım. 2 kök 21 demek 4 kere 21'dir arkadaşlarım karesi yani 84'tür bu aralığın dışında. Bunun karesini alırsanız 4 kere 22'den 88 gelir bu da olmaz. 4 çarpı 23'ten 92 gelir bu da olmaz. 4 çarpı 29 80 artı 36'dan 100 16 gelir yani cevabımız denizliymiş. 4 çarpı 31'den de sevgili arkadaşlarım bu da 124 gelecekti. 124 de bu aralığın dışında olduğu için cevabımız denizi seçeneği diyeceğiz. Geçtim 3. soruma. Aşağıdaki sayı doğrusunda hem 1-2 hem 2-3 hem de 3-4 arası eş aralıklara bölünmüştür. Buna göre şekilde verilen abc sayılarından hangileri tekrar eden kısmı sıfırdan farklı olan devirli bir ondalık sayıdır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle. 1 ile 2 arasına bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 eşit aralığa bölünmüş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ben 1 ile 2 arasını 5 eşit aralığa bölüp bundan da 4 birim uzaklaştıysam birden. Bu demek oluyor ki 1 artı bakın 5 eşit aralığa bölünmüş 4 uzaklaşılmış ya. 4 bölü 5'tir. Bu A arkadaşlar. Şimdi geçelim B'ye. 2 artı diyorum bakın burası 4 eşit aralığa bölünmüş 1 birim ilerlenmiş yani 1 bölü 4 diyeceğim bu da B. C için de 1 2 3 4 5 6 eşit parçaya bölünmüş ve 5 birim ilerlenmiş yani 3 artı 5 bölü 6 diyeceğiz. Şimdi zaten şunların 1'in 2'nin ve 3'ün herhangi bir şekilde devirli sayıya bir etkisi olmadığı için sevgili arkadaşlarım. Bizim 4 bölü 5, 1 bölü 4 ve 5 bölü 6'yı incelememiz gerekiyor. 4 bölü 5 demek 0,8 demek bunu nereden buluyoruz? 4'ü 5'e bakkal bölmesi yardımıyla bölerek. 1 bölü 4 demek zaten çeyrek yani 0.25 demek. Yani bunun ve bunun yani A'nın ve B'nin arkadaşlarım herhangi bir şekilde devreden sayı belirtmesi imkansız. 5 bölü 6'ya bakacağız ki 5 bölü 6'ya biz daha önce de bakmıştık konu anlatımında yine bakalım. 5,6'ya 6'ya bölmek demek bir tane sıfır atıp buraya da virgül koymak demek. 50'nin içinde 6, 8 defa 6 kere 8 48 yapacaktır. Çıkardım 2. 20'nin içinde 6, 3 defa 3 kere 6 18 çıkardım 2. 20'nin içinde 6, 3 defa 3 kere 6 18 çıkardım 2. Ve gördüğünüz üzere buradaki 3'ler durmadan kendini tekrar etmeye başladı. Yani tekrar eden kısmı sıfırdan farklı olan devirli bir ondalık sayıdır diyebiliriz arkadaşlarım C sayısına. Dolayısıyla cevabımız da tabii ki Bursa seçeneği olacaktır. Geçtim dördüncü soruma. 3 bölü 7 küçüktür x o da küçüktür. 4 bölü 7 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şıkların tamamına baktığınız zaman paydalar 14. Ben bunların da paydalarını rahatlıkla 14 yapabilirim. 2 kere 3'ten 6 bölü 2 kere 7 14 küçüktür x dedim. Bu da küçüktür. 2 kere 4 8 2 kere 7 14 yapacaktır. 6 bölü 14 ile 8 bölü 14 aralığında 7 bölü 14 bulunur. Dolayısıyla cevabımız da denizlidir deriz. Geçtim 5. soruma. 5. soru için sevgili arkadaşlarım bazı konularda işe yarar bir taktikle soruyu çözeceğiz. Dolayısıyla aklında bulunsun TET deneme sınavlarında falan oldukça sevilen bir soru tipidir. Kendileri dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinle. 1 bölü 30, 1 bölü 42, 1 bölü 56. Tabii ki paydalarını eşitleyerek bu soruyu çözebilirsin ama ben diyorum ki payda eşitlemeye gerek yok. 1 bölü 30 demek arkadaşlarım aslında 1 bölü 5 kere 6'dır. 1 bölü 42 1 6 kere 7'dir. 1 56 da 1 7 kere 8'dir. Şimdi yapacağım hareketi iyi dinleyin. 1 5 eksi 1 6 artı parantezleri koymuyordum. Artı 1 6 eksi 1 7 artı 1 7 eksi 1 8. Bakın arkadaşlar 1 5ten 1 bölü 6'yı çıkarırsanız 1 5 çarpı 6 yani 1 bölü 30'u. 1 bölü 6 kere 7, 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7'dir. 1 bölü 7 kere 8 de 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8'dir. Eğer ki şunlar ardışıksa küçük paydalı olandan büyük paydalı olanı çıkararak aha bunları elde edebilirsiniz. Şimdi ben bunların hepsini toplayacağım ya aslında şu işlemin cevabını bulacağım. Peki bak şimdi eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 7. Geriye sadece 1 bölü 5 eksi 1 bölü 8 kaldığına göre artık ben rahatlıkla paylaştık cevaba yürürüm. 8 eksi 5 bölü 5 kere 8 de 40 yapar. 8'den 5'i çıkardım. 3 bölü 40 da benim cevabımdır. Dolayısıyla cevap Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 6. soruma 6. soru için şu kısmı temizliyorum. Diyor ki bana 6. soruda 0 .02, 0 0.02 0.002 0.0002 E şimdi güzel kardeşim bak yazdım. 0 0.02 yazdım 0.002 0.0002 bir tane daha yazalım hatta şu şekilde bir tane de 2 şuraya gelecek ya e ben şimdi bunları toplarsam tamam mı bak şimdi şuraya 0.02 2, 2 2 2 2 diye böyle sonsuz tane 2 olacak bu ne demektir aslında 0.02 de 2 devreden demektir yani bizim ilk sayımız 0.02'de 2 devreden demekmiş. Y sayısı da aynı mantaliteyle buradaki 5 bak sıfırlarla tekabül ediyor. Buradaki 5 şuradaki sıfırla yan yana geliyor. E bu da doğal olarak 0.55555'dir arkadaşlar. Yani 0.5 devredendir. Şimdi bu ne demek? 2 bölü 90 demek. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0'dan geldi e Bu neydi, neydi hocam kısa yolunu göstermiştim ben sana 5 bölü x X'de Y'yi topla demiş yani 2 90 ile 5 9'u topla demiş bize e Ben burayı 10 genişletirsem 2 artı 50 90'ı bulursunuz Bu da 52 90'ı verir bir güzel bir de sadeleştirelim 2'ye böldüm 26 2'ye böldüm 45 yapar 26 45 C seçeneğinde sevgili arkadaşlarım cevap olarak verilmiş bize. Doğru cevabımız C idi diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza sayfamıza geçiyoruz. Yedinci soru. Aşağıda en fazla en tane leblebi sığabilen 3 tane özdeş tabak ve bu tabakların leblebilere göre doluluk oranları verilmiş. Bunun doluluk oranı 1 bölü 4, bununki 1 bölü 3 ve bununki 4 bölü 5. Ve unutmayın bu tabaklar özdeş. Yani sevgili gençler o zaman ben diyeceğim ki. Hemen payda kısımlarına bakıyorsunuz 4'e 3'e ve 5'e bakıyorsunuz 4 3 5'in ortak katını alacaksınız arkadaşlarım 4 3 5'in ortak katı 60'tır ebokları ekokları 60'tır o halde diyorum ki bu tabakların her birinin hacmi 60k olsun yani her birinin toplamda alabileceği leplebi miktarı 60k olsun 1 bölü 4 demek çeyreği demek 60'ı 4'e bölerseniz bu tabakta 15k leplebi var 1 bölü 3'ü demek 3'te biri yani 20 tanesidir 20k tane leplebi var. Bu tabakta da 5'e böl 4 ile çarp demiş yani 48k tane leplebi var. Bakın 60'ı 5'e böldüm 4 ile çarptım demek şu şekilde gider 12 kere 4'ten 48'i bulduk. Şimdi hikayenin devamını okuyalım. Emine bilinç tabaktaki leplebilerin bir kısmını 3. tabağa dökerek 3. tabağı doldurmuş. Şimdi 3. Üç, tabağın toplam alabileceği leplebi miktarı 60k'ydı. Şu an içerisinde ise 48k kadar leplebi var. Dolması için buna 12k kadar leplebi gerekiyor. Yani şu tabaktan bu tabağa 12k kadar leplebi dökmüş Emine. Dolayısıyla artık burada 15k değil 3k kadar leplebi kaldı. Birinci tabakta kalan leplebileri ise ikinci tabağa dökmüştür. Yani buradaki 3k'lık leplebi de buraya eklemiş ve artık bu tabakta da 23k kadar leplebi vardır diyebiliriz. Buna göre son durumda ikinci tabağın doluluk oranı. İkinci tabağımız 60K kadar leplebi alabiliyorken şu an içerisinde 23K leplebi olduğuna göre K'lar gider. 23 bölü 60 bizim cevabımız olur gençler. Devam ediyorum 8. soruyla. 8. soru eski tip soruların arkadaşlarım sevdiğim soru tiplerinden. X eşittir 0.3A, 0.3B ve 0.3C'nin toplamı olduğuna göre A bölü 0.3, B bölü 0.3 ve C bölü 0.3 ifadesinin X cinsinden eşiti. Hangisidir diye sormuş bize. Şimdi öncelikle şu a bölü 0.3 falan ne demek? Bunları bir tartışalım arkadaşlar. Ondan önce de ikisi biraz düzgün yazalım. 0.3 a demek aslında bakarsanız 3 bölü 10 a artı 3 bölü 10 b artı 3 bölü 10 c demek arkadaşlar, tamam? Şimdi bunların paydasına bakıyorsunuz. Bize sorulan şey de a bölü 3 bölü 10. Artı b bölü 3 bölü 10. Artı c bölü 3 bölü 10'dur. Ben bunları ters çevirip çarparsam eğer. 10 bölü 3 a. Artı 10 bölü 3 b. Artı 10 bölü 3 c yapacaktır. Şimdi x için. Ben bunu 3 bölü 10 parantezine alırsam. A artı b artı c gelir. x için. E buraya bakıyorsun bana neyi sormuş. 10 bölü 3 çarpı a artı b artı c'yi sormuş. Benim. Benim. 3 bölü 10'dan 10 bölü 3'ü elde edebilmem için şıklara da baktığınız zaman neyle çarpmam gerekiyor diyeceğiz bunu. E tabii ki neyle çarpmamız gerekiyor arkadaşlar 3 bölü 10'u. 100 bölü 9 ile çarparsam %10 sadeleşir 10 kalır. 3 ile 9 sadeleşir 3 olur ve 10 bölü 3'e dönüşür. Yani ben bu ikisini neyle çarpmam gerekiyormuş? 100'le çarpıp 9'a bölmem gerekiyormuş. Yani cevabımız Edirne'ymiş sevgili gençler. 8. sorumuzda çözdükten sonra devam ediyoruz 9. sorumuzda. Bu tarz soruları da yine bileşik kesre çevirmeden çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki 314'ten 312'yi önce çıkaracaksınız şundan şunu. Sonra da 1/2'den 1/3'ü çıkaracaksınız. Bölü diyorsunuz bölü alt kısmında da 502'den 501'i çıkaracaksınız. 502 501 1 bölü 3'ten de 1 bölü 6'yı çıkaracağız arkadaşlar. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 dedik. Şimdi 314'ten 312'yi çıkarırsanız 2 kalacaktır. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkardığınız takdirde de şekilde 3 eksi 2'den 1 bölü 6 gelir. Artı 1 bölü 6 dedim. Bölü 502'den 501'i çıkardınız 1. 1 bölü 1 bölü 6'yı çıkarırsanız 1 bölü 6 kalacaktır. Şimdi üst tarafı bileşik kesre çevirin. 2 kere 6 12 1 ekledim 13 bölü 6. 1 kere 6 6 1 ekledim 7 6 ikisinin de payda kısmında 6'lar ortak olduğuna göre ben bunları yok ederim cevap karşıma çıkar 13 7 benim cevabımdır Tabii dilerseniz ters çevirip çarpabilirsiniz aynı muhabbette karşılaşırsınız cevap yine her halükarda 13 7 çıkacaktır gençler ve devam 10. sorum bu da benim son sorum arkadaşlarım bu testte Yukarıdaki dörtgensel bölgelerde eş taralı bölgelerin alanlarının dörtgensel bölgenin alanına oranı A, B, C ve D rasyonel sayılarıyla gösteriliyor. Şimdi demek ki B neymiş arkadaşlar? 1, 2, 3 tanesi boyalı ama 6 tane yani 3 bölü 6'ymış. Yani 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. A'ya bakalım bir tanesi boyalı 4 tane var 1 bölü 4'müş A dediğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boyalı var. Toplam 12 tane kare var. Bunları da kısa yoldan nasıl sayarsınız? 3 kere 4 dersiniz. 12 tane var. Yani 6 bölü 12'den 1 bölü 2'ymiş gençler yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Toplam 6 kere 6'dan 36 tane var. 9 bölü 36 ne demek? Hocam bu da 1 bölü 4 demek. Peki güzel. Şimdi yerine yazalım bakalım. B'miz 1 bölü 2 2'ydi. Eksi. C'miz yine 1 bölü 2 idi. A 1 bölü 4'tü. Eksi de 1 bölü 4 olacak. Buraya bakıyorsunuz 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarırsanız 1 bölü 4 kalır. Bir de şimdi şunları çarpacağız. Eksi 1 bölü 8. 1 bölü 1 bölü 8'i çıkarırsanız eğer 1 bölü 8 cevabına ulaşırsınız. Cevabınız da bu şekilde Bursa seçeneği olur gençler. Evet videomuzun ve testin sonuna geldik arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda birinci dereceden denklemleri işleyeceğiz sizle beraber. Bence ödevlerini şimdiden itibaren yapmaya başlamalısın. Yoksa imkanı yok yetişmez. Güzel bir şekilde azimli biçimde, stabil biçimde ve kararlı bir halde ödevlerini yapıyorsun, kampı devam ettiriyorsun. Bu kamp bittiğinde hepimiz matematikte çok güzel yerlere gireceğiz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.